Biraz önce mami uzunca bir polen blokasını anlatmıştı. Şimdi başka ben, bir, başka başka şey yoktum. Başka bir şey soracağım. Ee, bana bala girerken tam 5 Haziran'da 4 tane eee polenli polen blokeli şeyimiz var, çerçevemiz var. He. Tam bal giriyoruz Ondan sonra 6 tane de kapalı yavrumuz var. He. Açık, kapalı karışık. Şimdi biz bu arıyla da beraber bala gireceğiz. 4 çerçeve Golden Bulldog'un var. He. Ondan sonra altı çerçevede Yavrunumuz yavrumuz var. Bunların üçü açık sahi. Üçece kapalı. Haziran'ın 5'i. Haziran'ın Niye 8 çerçeve yavru istedi diyecektim Bulldog'u. Mantık Ben de ben Haziran'ın sürünü bekliyorum biliyor musun? Sen, sen bir tanemden deseyse <gülüyor> Ama, yani, altı ben, ama bu, bu sene anladın yani bana bir İtalyan lazım evet, şey. Şimdi <gülüyor> benim kafama çakılan bu e, balık pulenli çerçeveler Şimdi araya 5 Haziran geldi bu aradan balık olacağım ben Hı. Şimdi e, kapalıları otomatikman yukarı koymam gerekiyor 3 çerçeve. çerçeve açık 3 çerçeve kapalı var 3 çerçeve açık çerçeveleri aşağıya koydum sağına soluna iki tane de ballı polerini koydum doğru mu Hı. kapalları da yukarı koydum Hı. benim bu aradan alabileceğim maksimum e, sezon iyi giderse bal çerçevesi 3 çerçeve Niye? Yani araya ana ızgarası koyuyorum ya üstte, üstte evet, kapallılardan çıkıyor Yanına çerçeve dolduruyorsa doldurmaya devam etsin. Benim balı polenlerinin şey, yanına mı yoksa yukarıya mı? Benim, hmm. Benim arı toplam 10 çerçeve. çerçeve olan arı, 10 çerçeve bal yapar. Hı -hı. Hı. Altta 10 çerçeve yavru da varsa Hı. bal geldiği sürede 10 çerçeve üstte balı doldurur. Sardığı kadar bu. Yani arı sarılıyorsa doldurur. 10 çerçeve arı diyorsun. <Zamanlı> Balı toplama süren ne kadar abi? Yaklaşık bir ay. Bir ay. Bir ay içerisinde bu üç çerçeve kapalı yavrudan yavru çıkmayacak mı? Yavru. Kovan içerisindeki arılardan tarlacı olmayacak mı? Yok. Senin ardından on çerçeve mi kalıyor? Yok. Artıyor. Evet. Otomatikman nüfus zaten 20 çerçeveye çıkar. Hı hı. Tamam mı? Senin haziranın başında on çerçeve olan ara haziranın sonunda zaten 20 çerçevedir. Tamam problem sen bu arıya yavru yaptırarak mı balı tükettiriyorsun depolattırıyorsun tamam bu arıya yavru yaptırarak balı tükettiriyorsan sen hiç de bal alamayabilirsin bal az gelirsin evet. bal çok gelirse yavrusunu da yapar balını da koyar bu balın gelen miktarına bağlı bir şey Hı. tamam ama mantıklı olanı sen bu arının yukarıya 3 çerçeve kapalı yavrusunu çıkarttıysan artta 3 çerçeve açık yavrusu kaldıysa yana da 2 daha yavru yapmasını bekliyorsan kuluçkalıkta 5-6 çerçeveyi doldurmasını katta da 5-6 çerçevenin üstünde bal yapmasını beklersin. Yani 6 çerçeve bal yukarıya yapmasını 6 çerçevelikle kuluçkalık alanı kullanmasını beklersin. İyi bir sezon oldu. Benim Geçen sene, Hı -hı. Hacı Mehmet Bey, aldığı oğluk kovana koyan adam Kovana koymuş oğlum. Oğul üç çerçeve. Hı -hı. Gitmiş, bu aranın üstte de katı koymuş. Hı. Elinde çerçeveler de var. Katada üç tane çerçeve koymuş. Hı -hı. Geziyoruz şimdi, en sona o kaldı. Ha bir tane güçlü arısı var. Arkadaki güçlü arada dedi. Ben de üstten ballı çerçeve, üstten ballı hep olur. alır. Hı. Ya dedi, o dedi, en son aldığım oldu dedi. Onda bir şey yoktur dedi. Tamam. Abi arıyı açtım. Abi dedim, adam üç çerçeve bal yapmış. Sırlı full. <gülüyor> ya, ya bu arıdan ne bekle? Vay be, yapmış mı dedi. O dedi, en son aldığım oldu dedi. Biz bal alamadık. O adam her arının üstündeki çerçeve kadar bal aldı. Arı neden üstte üç çerçeve balı yaptı? Veya nasıl yaptı? O zaten tarlacı. Oğlun çıktı... <gülüyor> dönemde bal devam ettiği için arı üç tabi şey balı da doldurmuş, O arada ana çiftleşmiş gelmiş yumurta yapmış bal kesilmemiş devam etmiş yavrusu yani üç yavruyu besleyecek e, gıda da şey gelmiş yeterli gelmiş basradan da doldurmuş sırlamış üst üç tane ballı, altta üç tane yavrulu çerçeve öp başına koy bunu sen pidanlı yarak yapamazsın ki denk gelmiş. Hı. Aynı şekilde oğlu verdi, koydu, ertesi gün bal kesildi, gelmedi bir şey. Anlat çiftleşti, geldi, yumurta attı. Gelen de yavruyu da Sen üst katta hiçbir şey görmez. O senin sezondaki bal akımının gidişini tahmin etme ve tahminin de gidip gitmediğini görmenle alakalı bir şey. Ne? Biz niye bu arılı besliyoruz? Neden gelmiyordu? Beslemeden orolur mu olur? Ama o sene olur, bir dahaki sene olmaz. Bizim bu riskimiz var. Biz beslen her sene bal olduğunu katmıyoruz. Bu hafta gelmiyor zaman bir daha bir hafta bal geliyor. Bu hafta gelen balı arı tüketiyor, yavruyu yediriyor, arttırıp petek şişiremiyor. Bir dahaki hafta arttırıyor, petek şişiriyor. Biz bu riski kaldırmak için besleme yapıyoruz. Şimdi inmeyebilecek arının farkını kapatmak için besleme yapıyoruz. Sen Haziran'da gelecek balın miktarını bilmiyorsun ki. Ama sen balın ne kadar çok gelirse benim aramın o kuryeyi kaçırmasın diye kadro yapmaya çalışıyorsun. Hı hı. Ama sen yapmaya çalıştın da kadro olmadı. Sekiz çerçeve arı bu arıyı bala sokmaya gerek yok diyebilirsin de. Yani sekiz çerçeve bana dört çerçeve bal yapsın diyebilirsin de. Bu senin alacağın bir Şimdi bu altta kalan <gülüyor> e, dört çerçeve balı planı var ya. iki tane solak oldu. Şimdi. Şimdi. 5 Haziran geldi ana bağlıkta başladı açık yağlıları da alta koydum 3 tane oldu altı 7 üst oldu 3 çerçeve artı ee, 4 daha koydum. koydum 7 ye 7 oldu Hı. alt 7 üst 7 Arada da ana ızgırası koydum Hı. altta 3 çerçevelik poşer olduğu için ana muhtemelen bir süre sonra belki Mehmet diker. bir hafta 10 gün sonra Mehmet niye Üç çerçevelik yeri ya, yani üç açıyor, dövülüyor, yapana kadar, döngü kadar e, Yani yumurta kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor altta Şimdi üç çerçeve olurdu. koydun, üç çerçeveli boş koydun, niye memle dik diyor haziratları? Altı yedi, dört çerçeve ballı polenli, dört çerçeve ballı polenli Tamam da bir atasırları var sen bilmiyorsun galiba Bilmiyorum abi Bilmem ne de ekilen arıdan Haziran'da çıkan arıdan oğul hayır gelmez diye. <gülüyor> haziran'da çıkan. Hakene beni mi dedi? Bir atasözü var ya. Haziran'da çıkan. çıkan bilmem ne de ekilen <gülüyor> arıdan. <gülüyor> haziran'da çıkan oğuldan hayır gelmez diye. Ha, tırna. Yani Haziran'da çıkan anadan yani. Sen ba bal akımı Haziran'da çıkan anadan değil, oğul vermez ki ara bal akımı. Bal bitmişsen ondan sonra oğul veren ara anne oğul veriyor. Mera bitiyor. Hazirandan Sen anında. meme yaptırcını var ya Haziran'da, evet. e o zaman senin söylediğin mantıkla bizim bala soktuğumuz aralarımızın hepsinin meme basması lazım. Sen nasıl meme yaptırdın? O ballı polenlere, ballı polenli çerçeveler var ya. Varsa var, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ballı polenli çerçevelerini yine taktım, onu ya, anlamadım. polenli çerçevelere odaklandım şu anda? Niye? Niye? Şimdi ballı polenli çerçeveleri <gülüyor> normalde alta koyuyoruz. Niye? Hı hı. Arı, arı diyor ki işte sen nereye koymak <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> Şimdi ben diyorum ki Ben hala sonun için, ben 15 dakikadır muhabbet edeyim Onun kafasındaki hala hı. sorunu evet. bulamadım Ben de anlıyorum abi. Yani. Ne Koy yukarıya be abi niye tiktiriz ya yukarıya Ben diyerim ki Bu ballı polenli çerçeveleri alta koysam İki seçenek var Alta koysam Hiç açık yavrumu falan filan koymasam Açık yavruları komple alsam bölsem Hı. Altta dört sersi ve sadece şey olsak Ballı polenli olsak evet. Gelen balı direkt aşağıya ballı polenli olduğu için Yapamayacağı için, blöke olacağı için Neye blöke olacağı için? Ballı polenli ya, ana yumurta atamayacak Çat yiyecek Yeme <gülüyor> basacak ne Ya niye bu kadar zorluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Abi> yani <gülüyor> yaptığınızı düşünsen anasız al çerçeve oraya yanına da poler oraya bebe yapsın ayvani. Niye çatlatmaya çalışıyorlar? Şimdi bu Sen günlük yumurta sayısı belki 2000 olan 2500 olan ona arıyor. Iki bin beş yumurta yumurtlama sen diyorsun. Sen bana bir tane <gülüyor> meme yumurta diyor. Ya şimdi bu ayvan her gün 2500 yumurta atarken sen bu hayvana bu yumurtayı yumurtlama diyorum. Bu bir kere mantıklı mı? Meme yapılmaması gereken bir kovana, meme yapılmaması gereken bir dönemde meme yaptırmaya çalışıyorsun. Ya memeyi yapmıyorsa bu bana nereye yumurta Bir kere bu arıya yanlışın nerede? 7-8 çerçeve yavruyor. 6 çerçeve yavrusu olan bir arada, 4 çerçeve polenli, ballı çerçeve varsa sen bu arıya polenle balı kullandırtamıyorsun. Yavruya yatıramamışım demektir. Yavru atabileceği yavru miktarını arttıramıyorsun. Veya attığı yavruya getirdiğini yediriyor, arttırıyor, depoluyor. Evet. Bir arada 9 çerçeve yavru görürken görebileceğin iyi bir arada, Bizce benim şahsen şimdiye kadar çalıştığım maksimum yumurtasını atabilen verimli bir ana aranın 9 çerçeve kapalı yavruya geldiği zaman kovanda olan çerçeve sayısı polenli çerçeve sayısı 1. Bunun videosunda silinmediyse, bulabilirsem öbür bilgisayarlarda mi sana. Arıya kat koymuşuz. Ben yana çerçeve koyuyorum. Şişik çerçeve. Besliyorum arıyı. iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk, iki günleri. ki çerçeveye polen ve bal koydurmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yumurta atıyor ya. Ya veriyorum, veriyorum, veriyorum yumurta atıyor. Çerçeveyi çıkartıyorum. Polen, bal koydurtmaya çalıştığım çerçeveye yavru atıyor. Benim bunları anlatmamın gerekçelerinden biri bu. Ben bu senin anlattıklarının birçoğunu zaten önceden denedim. Biz maksimum verime sahip ana arıları, tamam mı? Yani belki ki hayatımız boyunca karşımıza çıkamayacak ana arıları sıkıştırıp oğluverdir. Şimdi bu dört çerçeve tonelini yavru attıramadık, yediremedik. Şimdi bu dört çerçeve poleni biz bal akımına girdikten sonra yapabileceğimiz şey ilk çerçeve ballı poleni kovanda bırakabiliriz İki çerçeveyi oğul olarak alabiliriz Niye amaç ne ballı poleni araya yedirmek Bu şekilde kullanabiliriz dursun Oğul olarak Şimdi kenarda dursun derken Şimdi kafamda soru işareti altta kalırsa Altta sağlık solu kalıyor ya İki iki kalıyor ya Tamam Arı diyor ki bal polen var. Ben e, şey polen var, Ben polenle çalışmayayım, bala çalışalım. Ya kenarda duruyor. Kenarda ya. duruyor. Salkımın içerisinde durmaz. Sadece arı polene çalışacak. Öyle Salkımın içerisinde durmaz. Sadece o onun gıdası olarak görmez onu. He. O kenarda durur. İhtiyaç olursa gider oradan söker. Merada varsa gidip oradan sökmez. Hı. Meradakine gider. Arı mera'ya çalışıyorken kovan içerisinde kenarda duranı görmez. Tamam Salkım tamam. Salkın merkezde ise kenar çerçeve kenarda durur. Girişi zaten korur. Oraya da yağmacı girmez. Orada gezinir. Lazım oldukça alır çeker. Lazım olmadıkça meradan geldiği boyunca çalışır. Ee, arının polene çalışması içerisinde protein açığına bağlı. İçerideki yavrularda protein açığı varsa aldığı gıdadan, tarlacı aldığı gıdada protein yetersizse proteine de çalışır. Aldığı kriterde protein yeterliyse bala çalışmaya devam eder. Aldığı gıdada su oranı azsa suya çalışır ki zaten getirdiği zaman balı veremiyorsa kimseye evet. bırakır bir yere suyu veren dans ettiği için suyu verimi test bakar istemiyormuş der suya gider. Tamam Bu senin kovanın içerisinde koyduğunu arı kenarda polen var. Bugün polenle çalışmayın diye çalışmaz. Yani arı dansını takip eden arı meraya çalışacak. Sen alırsın poleni kapta kenara koyarsın. O orada durur. İhtiyaç olmadığı sürece kimse dokunmaz onu. Ne zaman yağma dönemi başladığı zaman o orada koku yapıyorsa o o zaman alınır merkeze taşınır. Yani salkımın dışında duran Yağma riski oluştuğu için merkeze taşınır. Yoksa arı, ya alttaki şerbetle çıta bırakırsan üstteki balak alttaki şerbetle çıtayı niye karıştırsın öyle? Ama sen onu dışa koyduğun zaman, arı merkezdeyken o koku yaptığın zaman, bal bitince yağma döneminde onu merkeze taşır. Tamam? Şimdi bu dediğim kuvanda, biz en ideal, 500 gramdan sonra bu kovandan en ideal şekilde bal alabilmemiz için, en iyi den ana zıgrasa atırız. En iyi bal alabilmemiz için iki sağ iki sol çerçeveleri koyuyoruz. Açık yazdılar aşağıya ana zıgrasını atıp üstüne kapalı yavrular kenarlarına kavarmış çerçeveyi koyuyoruz. Ondan sonra bir birer ekliyor. Yaparız ya şey yok Ya alttaki yani alttaki kumlu kayının kum, kum, kum, çerçevesini koyuyoruz. Balı çerçevesi sıkıştır. Polenliği bile bırakırsan polenliği bile arı polenliği açık yavru basabilir. Onun için polermi açıp yavru basmasın diye Kuluç Bey'i sıkıştırabileceğimiz kadar sıkıştırmaya bakacağız. Ne yaparız? Aldım iki polermi bağlı çerçeveyi Zaten beşlemece yaptırdık Bunlar karışık Zayıf oluyor. takviye verirsin Altta beş çerçeveyi sıkıştırırsın Üstte üç tane zaten kapalı çıkardım Kaç çek kapalısı vardı? Üst tane kapalı, üç tane, üç tane açık vardı Üst kapalı da yukarı çıkardın Yanına da şişik petek koyarsın Oradan bir saltım olur Beş tane oldu Altta zaten beş bu sizdeymiş. <gülüyor> çalışıyor? Kontrolü yaparken şunu söylüyor. Altı tane kapalı dedi. Ama dedi polen taşınmıştı. Bir sene, bir sene, bir sene, bir sene. bunu yapmaması lazım. Bu sisken dedi. Niye taşındı anlamadım dedi. Yani. Ama yukarıdadak var, avlar var. Yani dediğin gibi öyle dedin ya. E, polen taşımış değil, Esasında orada ben polen taşımış, arı polen taşımış koymuştu. Polen varsa arı taşıyor. Poleni sen kuluçka mı bir şey de değil. O kuluçkanın içerisinde o gün bal akımı durduysa, Hı -hı. polen akımı yoğunsa sabah arı polen taşıyor. Biz onu neyde yaşıyoruz? Ben şimdi niye kapalı yavru yukarı çıkıp kuluçka yeri açılması lazım Hı -hı. diyorum. Bizim burada çoğu arıcıya süre bal döneminde polen çakmış aşağıya, alttad polen dolu. Niye polen dolu? Yeterli yavru atamamış ki, harcayamamış. Hı hı. Bundan sonra o hızla devam ettik ki, ben çok katı koyduğumuz, katta yavru yapan bir haftada alt katını full polen doldurduğunu çok gördüm. Ben şimdi diyorum ki millete, alt kat kontrol edecek, bana eskerizler ki, alt kat kurcalanır mı? Yani alt kat kurcalanmazsa, ben baldan çıkarken alt kat full polen, ben ne yapacağım full poleni? Hadi artık perga çıkartıyorsun, yok bilmem ne, bir pazar oluştu. Benim çocukluğumda işte biz köyde olan polen çerçevede çıkartıyoruz bala sokmuşuz bir poleni doldurmuş Üstte de balı koymuş arı, yatağını doldurmuş duymuş Ulan polenleri koyacak yer yok saklayacak yer yok güvenlendir ziyan geçsin ne yapacak